Şeytan Allah'a sınırım Rad Suresi 7. Ayet İnkar edenler derler ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya Sen yalnızca bir uyarıcısın Her topluluk için bir hidayet önderisin. Yani bir mehdisin diyor Cenab-ı Allah Peygamberimize Yalnızca bir uyarıcısın Ve her topluluk için Sırf Hristiyan, Musevi Hindu değil Herkese, hepsine Bir hidayet önderisin. Ebced'i zaten 1982 tane veriyor. Maşallah. Bak sen yalnızca bir uyarıcısın, şeytandan Allah'ın ve her topluluk için bir mehdisin, hidayet önderisin Ebced'i 1982 tane veriyor. Net. Allah her dişinin neyi yüklendiğini ve dört yataklarını neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. Yani kim hamile kalırsa, e, kim e, bir çocuk doğurursa, Hepsi Allah'ın kontrolündedir diyor Allah. Onun katında her şey bir miktar ölçü ve denge iledir. Allah altın orana burada dikkat çekmiş oluyor 8. ayette. Çünkü her şeyde bir hem simetri var hem altın oran var. Evet. Kainattaki her şey, mesela insanların yüzünde, elinde, vücudunda, Çiçekler çiçeklerde, böceklerde tamamında hepsinde altın oran var. Bak Allah diyor ki onun katında yani Allah'ın katında... Her şey bak istisna her şey. Atom dahil. Bir miktar, ölçü ve denge iledir. Ee, Cenab-ı Allah o gaybı ve müşahade edileni bilendir. Pek büyüktür, yücedir. Gaybı yani bilinmeyeni ve müşahade edileni, görüleni bilendir. Ee, pek büyüktür, yücedir. Mehdi mesela hem gayiptir, hem müşahade edilecektir, görülecektir. Bir ismidir mesela, gayip Mehdi'nin ismidir. Ona da bir işaret var. Bak, hem o, hem gaybı ve müşahade edileni bilendir. Görüneni, görülecek olanı bilendir. Pek büyüktür, yücedir. Sizden sözü saklı tutan da, onu açığa vuran da, geceliğin gizleyen de, gündüzün, ortalıkta gezen de, onun katında bilme bakımından biridir. Hepsini bilirim diyor Allah. Yani gizli, açık, gece, gündüz hiç fark etmez diyor. Tamamını Allah bilir diyor onun insanın önünden ve arkasından izleyenleri vardır. Onu Allah'ın emriyle gözetip koruyorlar. Görünüyor mu? Görünüyor. Evet. Cüpperi ne diyor? Görünecek diyor. Evet. Bak Allah görünmeden meleklerle izliyor insanlar. İnşallah. Değil mi? Evet. Gözetip koruyorlar. Gerçekten Allah, kendi nefis özlerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar, bak, bu çok önemli. Müslüman aleminin başına gelenler Allah açıklıyor. Neden olduğunu açıklıyor. Allah, kendi nefis özlerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar, mesela Kur'an'a bağlılığı, Kur'an'ı yeterli görmeye, Kur'an'a tam ittiba etmeyi bozuncaya kadar bir topluluğa olanı değiştirip bozmaz. Yani imparatorluğu yıkmaz. Topluluğu yıkmaz. Zenginlik, bolluk içinde olursunuz ya Allah. Eğer yıktıysam, siz bir şeyleri yıkmıştırsınız, ben de onun için yıkmışımdır diyor Allah. Yıkmanın nedeni budur diyor Allah. İnşallah Bak sırrı açıklıyor Allah. Allah bir topluluğa bir topluma kötülük istedi mi artık onu geri, geri çevirmeye hiçbir biçimde imkan yoktur. İlla ki o millet yıkılır, o devlet yıkılır. Onlar için ondan başka bir veli yoktur. Ve aynı zamanda ekonomik krize de bakıyor bu ayet. Çünkü bak diyor ki Allah. Allah bir topluluğa kötülük istedi mi? İhtidarının ispatı ateist ateistse mesela bir topluluk, Allah'a karşı isyan anneyse İstediğin mi? Kötülük nasıl oluyor? Anarşi, terör, ekonomik kriz Bu da bir beladır insanın değil mi? Artık onu geri çevirmeye Hiçbir biçimde imkan yoktur Onlar için ondan başka veri yoktur Allah'tan başka bir veri yoktur Şeytan Allah'a sınırım Rad Suresi 7. Ayet İnkar edenler derler ki Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya Sen yalnızca bir uyarıcısın